Aliexpress hakkında e, her türlü bilgiye bu kanaldan ulaşabilirsiniz. E, bu videoda vergiler ve Aliexpress'e sipariş adresi ekleme konularına değineceğiz. Temiz videoda bahsettiğim gümrükten geçen her ürün için gümrük sunum ücreti ve damga vergisi alınıyor konusunda edindiğim yeni bilgileri paylaşacağım. İlk olarak 11-15 Mart tarihleri arasında yurt dışından bir adet kargom geldi. Fakat yukarıdaki bahsettiğim ücretleri ödemedim. İnternette küçük bir araştırma sonucu <gülüyor> bu ücretlerin daha önceden bazı zamanlarda da alındığını öğrendim. Zaten bunu biliyordum. Önceden şüphelendikleri kargoları açıyorlardı. Açtıklarından dolayı ya gümrük vergisi çıkıyordu Ya da görselde görünen 5.20 TL'lik ücret ödeniyordu Son bir iki haftadır bu kontrolleri biraz daha sıkı tutmaya başladılar Yani 22 euro altı görünen hemen hemen her ürünü incelemeye al alıyorlar Paketleri açtıkları için de bu 5.20 TL'lik ücret sipariş verenlere yansıyor Zaten bu hafta daha az kargo geldiğinden bu işi sıkı tuttuklarını gözlemleyebiliyorum. Şimdi gelelim Aliexpress'e adres ekleme konusuna. Yeni kayıt olan kullanıcıların çoğunlukla zorlandığı bir konu. AliExpress e ek adres ekleme olayını 45 saniyede gerçekleştireceğiz. Adres eklemesi yaparken dikkat edilmesi gerekenler. 1. Türkçe karakterleri kullanmamalıyız. Yani ı, ç, ş, ö, yumuşak g gibi harflerin yerine Ö, c, s, o, g gibi harfler kullanılmalıdır. 2 sokak, e, Caddi gibi e, Türkçe isimleri olduğu gibi yazmalıyız. E, çünkü kargoları PTT kuryeleri bize getiriyor. Adresi net bir şekilde yazarsak kargolarımız, siparişlerimiz o kadar da e, düzgün bir, düzgün ve hızlı bir şekilde gelir bize. Gelelim adres ekleme olayına buradan my my AliExpress sekmesinden shipping adres sekmesine tıklayarak yeni add shipping adres sayfasına geliyoruz buraları Türkçe karakter kullanmadan doldurmamız gerekiyor yani örnek verebilirsek şuradaki top çuydu normalde bu böyle yapınca please enter English only yazıyor yani bu Türkçe karakterleri kullanmamamız gerekiyor. Evet, sonra da save dedikten sonra kayıt ediyoruz. Artık sipariş verebilirsiniz. En ucuza nasıl alışveriş yapılır merak ediyorsanız takipte kalın.